size şunu söyleyeyim Böyle aşırı hızlı su içmek Beypazarı teknemeye benzer Söyleyeyim mi? Boğazınız şey olmaz ama Yorgunluk hissedersiniz çünkü ben çok hızlı su içiyorum Neyse herkese merhaba arkadaşlar Bence Cevi Bugün konuşmak istediğim sizinle 3 farklı konu var Ve bunların hepsini tek bir Videoda değinmek istedim Şimdi e, Konulardan birincisi Şu bildiğini düşünmek Ama bilememek İkincisi hayat felsefen. Üçüncüsü ise hmm, yanlış anlaşılmak. Yani bütün bu konulara bir yana değinmek istedim. Ve şu an birlikteyiz. Su içmenin ardından tekrar birlikteyiz. Neyse. Şimdi ilk konumuz şu. Ee, bildiğini düşünmek ama bilememek nasıl bir duygu ve bu sana neyi çağrıştı? Şöyle söyleyeyim, bildiğini düşünmek ama bilememek, gördüğünü düşünmek ama görememekle hemen hemen aynı şey. Yani Adal'ın e, bir videosunda, yanlış anlayamıyorum, Poppy Playtime inceleme videosunda böyle bir garipliği vardı. Gördüğünüzü düşünürsünüz, göremezsiniz diye. Benimki bunun bir üst leveli diye düşünebilirsiniz. Çünkü bu bildiğini düşünmek, o gördüğünü düşünmek. Yani burada daha çok ilahilik geliyor işin içine. E, ama... E, onu bunu geçtikten sonra bildiğini düşünmek ama bilememek dünyanın en affedersiniz GÖÖK <gülüyor> KODURABILIEREN Çünkü bir düşünüyorum bir tartışmalısınız ee, Diyelim ki atıyorum ben A kişisini çok seviyorum Yani A şeyini çok seviyorum O diyor ki B şeyini çok seviyorum İstatistik veriler falan soruyorsunuz diyelim Ve bir bakmışsınız B şeyi artık her, O şeylerin her neyse artık O B şeyi daha çok üstün geliyor ve siz orada bir afellersiniz oluyorsunuz. <gülüyor> yani Bu esanssüleme ama e, yani bayağı bir sıkıntı çıkar. Bunun da hmm, bir nevi sıkıntı çıkabilirken şu biraz bilgi eksikliği. Çünkü benim de bilmediğim pek çok şey var, sizden öğreneceğim çok şey var yani arkadaşlar. E, şunu söyleyebilirim. Mesela Sokates bile demiş Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir diye Sokates'in kendi demiş Ama halbuki adam Çok rahat bir taçma yapabilir bize Düşünün Yani bir de felsefeciler gözünden de bakmak gerekirse yani Kesin bilgi imkansızdır bazı yerlerde Yani pozitif bilimlerden bahsetmiyoruz Sosyal bilimlerden bahsetmiyoruz Gerçek manada bilgi bildiğiniz düşünmek ama bilememek. Yani aynı şey mesela Diyelim ki ben ders çalışırken e, çok fazla dikkat etmem şeyleri. Önemli yerlere dikkat ederim sadece. Her ders için değil ama atıyorum coğrafya gibi derslerde sadece önemli yerlere bazalarım. Arka yerler kaldık ve bakmışım arka yerlerden çıkarsın anda. Yani arka yerlerden kastım diyelim ki konumuz ne olsun? 10. sınıfta dünyanın tektonik oluşumu diyelim. Dünyanın tektonik oluşumunda işte levha tektoniği var. Yerkabuğu, çekirdeği, manto, CR, sima, o bu falan filan. Yani o kadar şey bildiğini düşündüm ve bilemedim sonuç 52 aldım falan. Hadi buyur. Bu da bir şey ne vardı? 47 idi. 5 puan eklediler bir de. Düşünün. Yani işte bu belki de bildiğini düşündüğün ama bilemediğin ee, en önemli örneklerden birisi sınavlarınız olabilir ya da, ya da bir da affedersiniz göt olma durumu olabilir yani ağır konuştum burada kusuruma bakmayın ama yani, en özetleyebileceğim durumlardan birisi bu olabilir bence ikinci konu hayat, felsefe. hayat felsefeme gelecek olsak Star Wars'daki Ustoyodun'un şu repliğine hemen şuraya bakıyor do, do not there is no try Evet, bu replik yani Türkçesi şu. Yap ya da yapma ama asla deneme. Bence güzel replik. Bence çok güzel replik. Niye diye soracak olursanız, çünkü benim bana bu replik bir şeyi öğretti. Özgüveni. Yani düşünün. Özgüvenim sayesinde YouTube kanalımı açtım. YouTube kanalımda yüzümü gösterebilen belki de sayılır yani düşünün. Bu ay 11 bir 12 yaşlarında en kötü kalitede yani ilk videolarından tanıyanlar beni belki de şu an diyor ki falan bu başka bir şey diyor olabilir ama e, ilk videomda direkt yüzümü göstermem olmak diğer arkasından gelen videolar ondan sonra bir şeyler farkına varıp bütün bu videolara kaldığı baştan bir şey yapıp şu an bu duruma gelmek bunların hepsi özgüven yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir TikTok yüz çekmiştim. Belki hatırlayanlarınız vardır işlerinde. En çok like alan 100 küsür like almıştı. 100 küsür. Yani şu ana kadar en çok izlenen videomda 59 like varken. bu Onda 128'den den hatta. Hatta 200 küsür like vardı. Ve 11 binde izlenme vardı. Peki ben o videoyu ne yaptım sizce? Yok ettim. Yok ettim. Çünkü bir şeylerin farkına vardım. Çünkü yap yaptım ama yapmadım yani artık bir şeylerin farkına vardım ve o videoyu yok ettim her yerde ve şu an memnun muyum pozisyonundan gayet memnunum daha da fazlası gelir umarım çünkü ben olabildiğince önem gösteriyorum özellikle de bu tatil tatilde girmeden ve tatilde baya bir verimli kullandığımı düşünüyorum sosyal medyayı yani derse mı bilmiyorum derse yansımadı hatta belki de yani çünkü biraz da dinlenmek istedim ve video çekmek de beni dinlendiriyor şakayı çıkarmak, video çekmek beni aşırı mutlu eden şeyler hele ki o videonun tuttuğunu düşünün daha da fazla mutlu eder sizde, değil mi? Ee, yani hayat felsefem bu cümlene ibaret olduğunu söyleyebilirim son konuşmak istediğim konu da şu yanlış anlaşılmak yani şimdi tekrar yine benden örnek vereceğim sıkıldınız ama başka bir kaynak bulamıyorum Günahım varsa Afol adlı şarkımda Yeterince değindiğimi düşünüyorum Özellikle nakalat kısmında Özellikle nakalat kısmında aşırı fazla Sadece 8 cümle Yani alfada dizilmiş 8 cümleye bazı cümle bile değil hatta 8 cümleye Sığdırdığımı düşünüyorum Yani hiç dinlemeyenler için şurayı Kartlardan bırakırım Ne demek istediğimi anlarsanız Yani düşünün kötü bir olabilir Kötü olabilir şarkım Yanlış anlamalardan bir tanesi e, bu olabilir. Çünkü şarkım kötü oldu diye kimse didaktiğe bakmayacaktır diye düşünüyorum. Ama sözlerine bakarsanız belki de hmm, daha rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Hatta benim gözümde bir efsane oldu o şarkı. Çünkü çıkardığım ilk şarkı ve didaktiği sonuna kadar kullandığım ilk, ilk şarkılardan birisi. Yani yanlış çalışılmayı nereden diye an Hatta duydum. Bakın, ilk, nakaratın ilk cümlesini söylüyorum size Günahım varsa affola Yanlış anlaşıldığım durumlar için Hatta bir, bir nakarat cümlesi sonrasında da şey deniyorum Kendimi ifade edemediğim için Günahım varsa affola Kendimden fazlası olamadığım için İşte bu ke kendimi ifade edememek ve kendimden fazlası olamamakta bir nevi yanlış çalışmaya denemektedir çünkü yanlış anlamalar sizi kendinizden fazlası yapamaz, benim gözümden. Yani bu kendimi ifade edememekte bir nevi sosyal medyadaki linç kültürü falan filan. Yani mesela ben şu an düşünüyorum bu şarkıyı nasıl linçlemediler diye. Çünkü halbuki olabildiğince kötü bir şey çıkmıştı yani ortada. Ama sonradan toparlayan ama sonuçta çıkardığım ilk şarkılardan birisi. Belki de benim gözümde bir efsane olarak kalacak ve onca kötülüğe rağmen silmeyeceğim o şarkıyı. Çünkü benim gözümde artık o bir altın değeri taşıyor neredeyse. Diğer şarkılarımdan üstün tuttuğum mesela çıkardığım ilk şarkı olması ve reklam alanında ilk şarkım olması. Konuyu mı? gerekirse yanlış anlaşılmanın bir nevi sosyal medyadaki linç kültürüne bağlayabiliriz. Peki diğer kültür ne? beynine işleri bile. Çünkü atıyorum karşısımdaki size önem vermez ve o anda sizin Ne bileyim Bir anda sizi yanlış anlar ve size farklı bir muamele uygular Çünkü ben de bunu yaşadım ve siz belki daha da fazlasını yaşamışsınızdır Hatta bir örnek daha vereyim Bakın bu sefer edebiyat öğretmenleri şu an beni izleyecek göz hacivat oyununda göz sürekli Hacıvat'ı yanlış anlıyor Bu da bir örnek olabilir ve yani bu bir oyun değil, iki oyun değil, aklınıza gelebilecek bütün Karagöz oyunlarında Karagöz Hacıvat'ı veya başka bir isim yanlış anlıyor. Yani illa Hacıvat'ı, Hacıvat'ın yanında başka birinin daha yanlış anlayabiliyor. Yani burada bir nevi bir önem vermeme duygusu olabilir. Yani mesela işte o sert kişiliğinin olması, Karagöz'ün ne bileyim, kaba kişiliğinin olması veya karşısındaki kişinin pek dinlemiyor olması yanlış çalışma mesela olabilir bir şeydi Yani burada herhangi bir edebiyat kötüleme yapmıyorum ben. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Mesela bu da bile bir yanlış çalışma olabilir mesela. Çünkü ben şu an sadece fikrimi söyledim ama karşımdaki kişi anladı, başka bir yere çekebilir olayı mesela. Olabilir yani arkadaşlar. Ağacağım, aşabilmem lazım böyle şeylere. yani bunlara cımbızlama deniyorlar doğrusu. Es Aslan adlı bir podcast yayıncısının YouTube'un diline göre Cımbızlama deniyor bunlara Ve ben bu cımbızlamalara Henüz baş bakmadım Yani cımbızlamaya henüz maruz kalmadım ama Yarın bir gün maruz kalsam Ne yapmam gerektiğini öğrenmem lazım Peki siz Bu saydığım konular hakkında ne düşünüyorsunuz Aynen yorumlara yazmanızı istiyorum Şöyle güzel bir tartışma dönüşünü istiyorum Bugünlük Koşacağım vakit bugünlük bu kadar. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay